Koç erkeği ve başak kadını arasındaki ilişkinin devam etmesi için çok fazla çapa sarf etmeleri gereklidir. Oldukça çalışkan, hareketli ve enerjik olan başak burcunun enerjisine koç burcunun ayak yudurması biraz zaman gerektirir. Otoriter, disiplini ve dominant yapılı başak burcu kadını koç erkeğine karşı biraz daha kendini frenleyebilmelidir. Eğer yanınızda bir başak burcu kadını varsa onunla birlikte daha da güçlü olabilirsiniz. Koç erkeği ile uyumlu denebilecek başak kadını bütün problemlerden haklı çıkmayı da oldukça başarılı bir şekilde yapar ve yaptığı organizasyon başarıları ile ön plana çıkmaktan hoşlanır. Bu beraberlikte çiftlerin biraz kendini geri çekmelerini bilmesi şartıyla bu beraberlik uzun süre yaşanabilir. Başak burcu daha bağlı ve sadakati çok yüksek olduğu için iki burç arasında bir uyumsuzluk olabilir. Oldukça fazla çaba harcayarak ve elinizden geleni yaptığınızda bu ilişki yürüyecektir. Başak Burcu hasat zamanı dünyaya geldiği için çok çalışkan ve hırslı bir karakterdir. Başak burçları iyi niyetli kişilerdir ama dillerini tutamadıkları zaman karşısındaki insanları silinlendirebilirler. Başak Burcu eleştirmeye gelemez ama eleştirmeyi çok sever. Koş Burcu ise yaptığı işi düşünerek eleştirilmekten hoşlanmaz. Bu ilişkide Başak Burcu'nun dilini tutması gerekir. Başak Burcu aşk ilişkilerinde tam bir kapalı kutu gibidir. Daha açık ve net olmalıdır. Kapalı olduğunda karşısındakinin onu anlaması zorlaşır. Koç Burcu erkeği tutkusu ile onu etkilemeyi başarır. Bu ilişkide Koç Burcu'nun çok uğraş vermesi gereklidir. Başak Burcu zaman zaman alıngan olabilir. Koç erkeğinin daha fazla iletişim kurmasını ve Başak Burcu'nun güvenini sağlaması gerekir. Bu ilişkide samimiyet oldukça önemli hale gelir. Karşılıklı birbirlerine samimi ve açık olmalıdırlar. Yoksa yanlış anlaşılmalar yüzünden beraberlik daha başlamadan bitebilir. Her ikisi de hızlı ve çalışkan oldukları için birlikte iyi bir aile kurabilirler ama evlenmeleri için daha zaman harcamaları lazım. Bu ikilinin anlaşması için birbirlerini gerçekten iyi tanımaları önemlidir. Koç erkeğinin bir ilişkide en çok önem verdiği şey sosyal olmaktır. Başak kadını erkeğiyle monotonluğu yıkacak gücü her zaman kendinde bulur. Macera Paris koç erkeğiyle maceraya hasret başak kadını arasındaki uyum mükemmel aşanabilir, mükemmel olabilir. Sürekli sevgi sözcükleriyle şımartılmak isteyen koç burcudur ve başak kadınından daha romantik birini bulamaz. Bu burçların yaşam tarzları ve kişilikleri hiç birbirine benzemeyen bir çift olmasına rağmen orta noktayı yakalarlarsa birlikte gelişerek beraberliklerini devam ettirirler. Aslında birbirlerine oldukça zıt burçlardır. Biri tıpkı burcunun sembolü gibi boynuzlarıyla duvarı yıkmaya çalışırken başak kadını beyniyle çıkış yolu aramaya çalışır. Bu burçlar iş hayatında daha iyi anlaşabilirler ancak aşk ve arkadaşlık söz konusu olduğunda daha fazla çaba etmeleri önemlidir. Başaklar açısından koçlar yüksek enerji kaynağı ve kararlılık ifadesidir. Koç ateş elementindendir ancak başak kadını koç erkeğinin aceleci ve yerinde duramayan karakterinden de pek memnun olmayabilir. Başak kadını koç erkeğini fazla gürültülü bulabilir. Başaklar detaylara önem veren, akılcı, işe yaramaya dikkat eden kişiler oldukları için koçun sürekli ben diyen yapısı onları huzursuz edebilir. Bu beraberlikle başak kadını sanki koç erkeğine hizmet edecekmiş gibi yapabilir. Taraflar birbirlerini eşit şartlarda göremeyebilirler. Bu yüzden ilişki çok sağlam olmayabilir. Koç ve Başak birbirine zıt ama zıt kutuplar birbirlerini çekerler. Başak kadını koçun macera merakından, kavga mantığından, kendine güveninden etkilenebilir. Koç erkeğinin bu özellikleri Başak kadınını etkiler ama kıskanmaz ve onu mutsuz etmez. Çünkü savaşmayı bilir. Bir ilişkiye karar verdiyseniz karşılıklı haklarınızı ve yetkilerinizi iyi belirleyin. Sonra da kavga etmemeniz deriz arkadaşlar. Koç burcu erkeği ve boğa burcu kadını uyumu nasıldır? Koş Burcu erkekleri fiziksel olarak oldukça dikkat çekerler, kendilerini çok güzel anlatırlar, özgüvenleri çok yüksektir, hayatına çok kişi girmiş olabilir, gerçekten sevdiklerinde sadık olurlar. Çok neşeli ve eğlenceli bir kişiliktir, karşısındaki insanın da öyle olmasını ister, sıcakkanlı ve samimi davranışlarıyla tanırlar, soğukkanlı insanlar hayatlarında pek yoktur. Karşısındaki kadını çok çok etkileyebilirler. İlişkileri çok hızlı başlayıp çok hızlı biter. Genellikle beraberlikleri kısa sürebilir ama kadınını gerçekten severse onun için yapmayacağı şey yoktur. Sevdiğinde karşısındakine baskı kurmayı sever ama baskıya maruz kalmayı sevmez. Vavurcu burcu ile Koş Burcu erkeği beraberliğinde ilişkiden önce oturup konuşulmalıdır. Vağ burcu kadını sağlam adımlar atarak giderler. Duygularıyla hareket eder ama mantığını asla bırakmaz. Oturaklı olan boğa burcu kadınları, koç burcu erkeğine başta çok sıkıcı gelebilir. Çünkü koç burcu erkeği beraberlikle romantizme çok önem verir. Kadının ayağını yerden keser. İlişkide eğlenceye, neşeye, mutluluğa önem verir. Onu tanıdıkça ve iş dünyasına indikçe daha çok bağlanır. Boğa kadını biraz dik kafalıdır ama sevdiğinin sözünü dinlemesini bilir. Erkeğe ona güven verdiği sürece o da erkeğine sadık kalır. Boğa kadını oldukça sosyal bir kimliğe sahip olduğundan, Koç erkeğin uçarı sohbetlerine basit olarak karşılık vermeyebilir. Sakin tavırlara sahip olan boğa kadını koç erkeği için basit kalacaktır. Çünkü koç burcu erkeği boğa kadınına göre oldukça canlı ve hayata bağlıdır. Boğa burcu kadını oldukça etkili ve güzellik düşkünü biridir. Ancak onun katı kuralları ve tutucu bir karakteri vardır. Sevgi onun için çok önemlidir. Kolay kolay bir konuda karar veremez fakat verdiğinde kararından geri adım atmaz. Sadakat onun için çok önemlidir. Patlamaya hazır bir bomba gibidir. Bu nedenle koç erkeği ile iyi bir diyalog içine girip aralarındaki ayrılıkları anlamaları gerekir. Koç erkeği ile boğa kadını iyi bir iletişim kurmaları sayesinde bir ilişkileri olabilir. Koç erkeği boğa kadınına tolerans göstermesi durumunda, boğa kadınının itirazlı yapısını da görür. Boğa kadını ayakları yere sağlam basan mantığı kadar duygularını da önemseyen ama zor beğenen bir yapısı vardır. Lükse düşkün evciman karakteri vardır. Koç Burcu'nun hayat dolu neşeli, eğlenceli karakteri ona ters gelebilir. Boğa Burcu bildiği konularda dediğim dedik bir tavrı varken, koç erkeği bir o kadar inatçıdır. Her ikisinin birbirleri üzerine hakimiyet kurma istekleri olacaktır. İkisi de birbirinin davranışlarını zamanın akışına bırakırlarsa mutlu olurlar. Boğa Burcu ile Koç Burcu arasında büyük zıtlıklar vardır. Örneğin Koç Burcu yerinde duramayan, kıpır kıpır bir yapıya sahip iken, Boğa Burcu rahatına düşkün, dinamik bir hayattan uzak durmayı tercih eder. Ancak bu durum zıttık gibi görülse de çiftlerin birbirlerini tamamlaması açısından önemlidir. Aralarında ne kadar büyük zıttıklar olsa da bu onların hayatlarının dengeleri için de önemlidir. İşte size bir örnek. Anahtar ve kilidin özellikleri birbirlerinden tamamen farklıdır, birbirlerine zıttırlar. Ancak anahtarın kilidi açmasını sağlayan asıl bu zıttıktır. Tüm farklılıklara rağmen aralarında kusursuz bir uyum yaşanır. Koç ve boğada aynı anahtar ve kilit gibi birbirlerinden çok farklı olabilirler ama bu farklılığın içerisinde mükemmel bir uyum yakalayabilirler, birbirlerini tamamlayabilirler. Bu uyumluluklarının arasında en dikkat çekici olanı ikisinin de tek eşli olmaktan hoşlanmalarıdır. İkisi de inatçı bir yapıya sahip olmalarına rağmen yapılan kavgalarda muhakkak birisi adım atarak bir araya gelir. Koç ilişkilerinde güvenmek ister ve bu güveni verebilecek olan en iyi boşlardan biri sadık özelliği ile bilinen boğadır. Ancak bu kavgalar aşklarının taze kalmasını sağlar. Boğa Burcu kadını hayatında fazla değişiklikler istemez. Koş Burcu erkeği ise tam tersi hayatına sürekli değişiklikler yapmak ister. Burada Boğa Burcu kadınının sıradanlığı Koş Burcu erkeğinin ilişkiden soğumasına neden olabilir. Ancak aralarındaki sevgi gerçek ve güçlü ise bunun önemli kalmaz. Koç Burcu kadınının sabırsızlığı ile Boğa Burcu erkeğin kanlı oluşu aralarında bazen sorunlara bazen de iyi şeylerin olmasına vesile olur. Örneğin bir şey satın alırken koç burcu erkeği kararsızsa boğa onu hemen dengeler. Boğa burcu kadın oldukça büyüleyici bir güzelliğe, çekiciliğe sahiptir. Koç erkeği de bu güzelliğe düşkündür. Bu açıdan evlilikleri tam bir aşk evliliği haline dönüşebilir. Ama ikisinden de kendilerine var olan bazı özelliklerinden kaynaklı bu aşk senebilir. Ama kadının mantık verisi olması, koç erkeğin ise düşünmeden sürekli hareketli olması ikisini de sıkabilir. Ama sevgi her şeyi düzeltebilir. Koş burcu ve boğa burcu birbirlerinden farklı karakterlere sahip oldukları halde uyum sağlayabilen nadir burçlardır. Koçun yıldırım ancak çekici boğanın samimiyeti yavaşlatabilir. Boğa ve koş burcu zaman zaman birbirlerini ters, ters düşseler de zaman içerisinde birbirlerini tamamlarlar. Ortayolu bu bulma konusunda zorlanmazlar ama belki de onları bir araya getiren yine onların bu zıtlıklarıdır. Bu ilişkide koş burcunun tutkulu bir aşık olması boğanın başını döndürür. Boğa burcu anlayışlı bir karakterdir ve sadıktır. Bu durumda Koş burcuna güven vermekte hiç zorlanmaz. Boğa burcu uzun süreli ilişkilerden hoşlanır ve bunun için tüm emeğini sarf eder. Kalıcılıktan hoşlanır ve sürekli eş değiştirmek istemez. Boğa burcu insanları genellikle tek eşli kişilerdir. Koş burcu da öyle. Koş burcu bu ilişkiyle hayatına düzen katarken, bu ilişkiyle Boğa burcunun hayatına da renk getirir. Bu ikili genellikle ben merkezli kişiler oldukları için ilişkilerindeki tek problem bu olabilir. Bu beraberliğe bir not verecek olursak on üzerinden 7 verebiliriz. Aslan burcu kadını ve koç burcu erkeği aynı ortamda bulundukları zaman birbirlerinin ilgilerini çekmeyi başarırlar. Her şey böyle başlar. Aşk sevgi değildir bu. Bir çekim veya ilgi diyebiliriz. Bu ikili önce bir arkadaşlık kurarlar. Koç erkeği mizah olur ve en önemlisi bir kadını tavlaması gerektiğini bilir. Nasıl tavlanması gerektiğini bilir. Aslan kadını soğuk kibirli gibi görünür ama tanıdıkça kendini samimiyetiyle sevdirir. Aslan burcu kadını sadece sevdiği insanlara böyle davranır. Aslan kadını koç burcu erkeğinin enerjisine, sosyal hayatına ve hayat tavrına ilgi duyar. Beraberliğin ilk zamanları süper geçer. Karşılıklı her isteklerine cevap verirler. Buraya bitene kadar devam eder. Aslan burcu kadını sevdiklerini her zaman kıskanabilen bir karaktere sahiptir. Bu nedenle Koç burcu erkeğinin kadınların bu halini anlaması, etrafındaki kadınlara dost olmaktan kaçınması gerekir. Ayrıca Koç burcu erkeğinin göz çapkını Aslan burcu kadını erkekten soğutmaya yetebilir. Aslan burcu kadını tam bir sahne aşığıdır. Farklı bir ışığı olduğunu düşünür. Güzelliğinden önce samimiyetiyle ya da farklı duruşuyla bir şekilde ışıkları üzerine çeker. Aslan burcu kadının etrafında toplanan erkekler onun içinden çıkarabilir. Ne gariptir ki ne aslan burcu kadını spot ışıklarından ne de koç burcu erkeği çarpkınlığından vazgeçemez. Başlarda birbirlerini üzerine titrerler. Aslan kadını her zaman olduğu gibi bu süslü sözlere kanıp kendini ele verir. Ve fedakarlığını, duygusal yapısını erkeğine sunar. Ilgiden çok hoşlanan koç burcu erkeği bu ilgiden zamanla sıkılabilir. İlkisizliği sevgisizlik olarak algılayan aslan burcu kadını zamanla ilgi göremedikçe içine çekilir ve uzaklaşabilir. Çareyi başkalarından gördüğü ilgide aramaya başlar ve böylece Aslan burcu kadını gerekli ilgiyi görmezse ilişkiyi bitirir ya da aldatmaya başlar. İkisi de ayrılığı kolay yaptadır ama Aslan burcu kadını yaşadığı sonraki ilişkilerde Koç burcu erkeğinden hatıralar arar. Koç burcu erkeği ise Aslan burcu kadınının sunduğu nimetleri arar. Sonra bu karakter hayatları boyunca birbirlerine yardım eden her yerde birbirlerine arka çıkan, her türlü macerayı birlikte yaşayabilen iki yakın dostlarına gelebilirler. Bu beraberlik heyecan verici, sıra dışı ve hızlı tempolu bir beraberlik olur. Erkek kadının güvenini, sıcaklığını, yakınlığını ve çekiciliğini çok yakın olur. Kadın ise onun dikkatini çektiğini ve bu erkeğin kendisine uyum sağlayacağını hisseder. İkisi de aralarında bir kurulması gerektiğini hemen anlar. Her iki tarafta karşı tarafa bağımlı olmayı kabul edecek insanlar değillerdir. Koca erkeği çoğu erkeğin kıskanacağı bir çekim gücüne sahiptir. Bu adam bazen hükmetmeye çalışır ve kıskanç biri gibi görünür. Ama beraberliğinde genellikle sakin bir durum sergiler. Aşık olduğu zaman son derece bağlı kalır. Bazı erkek profillerinin tersine her şeyi eşiyle beraber yapmak ister. Aslan kadını için doğru erkek olmasının nedeni onu şımartmayı sevmesi, samimi övgüler ve değerli hediyelerle mutlu etmeye çalışmasıdır. Övülmekten, iltifatlardan çok hoşlanan aslan kadını temelde oldukça ateşli ve zor bir karakteri vardır. Onu uyusal ve sakin bir hale getirebilecek erkek koşburcu erkeğidir. Aslan kadını birini sevdiği zaman bütün kalbiyle sever. Dürüst, tutkulu, bağımsız, yalansız, çekici ve otoriterdir. Erkek arkadaşlarının sayısı kadın arkadaşlarının sayısından daha fazladır. Fakat onların hiçbiri ona kendisinin istediğinden daha fazla yaklaşamaz. İnsanları idare edebilecek bir zekaya sahiptir. Romantiktir ve erkeğin de öyle olmasını ister. Sürekli övgü ve takdir görmek ister. Cömert, ele açık ve merhametlidir. Aslan ve koç güçlü ve zeki insanlardır. Bu yüzden beraberliklerinde düzensizlikler ve çatışmalar yaşanabilir. Fakat birbirlerine benzeyen karakterleri sayesinde her zaman anlaşmanın bir yolunu bulurlar. Bu çiftin tartışacak çok konusu olur. Saatlerce de sohbet edebilirler. Aralarında güzel bir arkadaşlık oluşur. Birbirlerinden asla sıkılmazlar. Bundan arasındaki en büyük engel ikisinin de kendini düşünen ben merkezi insanlar olmalarıdır. Kadın istediği şeyi kesin bir dille ifade eder ve onun istediği erkeğe ters geliyorsa kılıçlarını çıkarmaktan geri kalmaz. Genellikle neden kavga ettiklerini çabuk unuturlar. Aralarında yaşanabilecek bir başka problemse aslan kadınının kendisine tapacak, onun ihtiyaçlarını ön planda tutacak, ona dünyanın en önemli ve değerli canlısı olduğunu hissettirecek bir erkek istemesidir. Erkek idarenin kendisinde olduğunu hissettirmeye çalışırken kadın sessizce gülümser. Aslında ilişkinin kontrolü kadındadır. Erkeğin dağınık zihnine karşılık onun çok düzenli çalışan pratik bir zekası vardır ve önemli kararları kendisi alır. Erkek bunun tam tersi olduğunu düşünür ama öyle değildir. Sevgili olmanın yanı sıra çok iyi arkadaş olurlar. Bu arkadaşlık yaşanıcı olan çatışmaları kısa sürede çözmelerini sağlar. Kavgalar birbirlerini sevmelerini engellemez. Çatışmasız bir hayatı sıradan bulurlar. İkisi de fikirlerini paylaşırken samimi olan mizat duygusuna ve yeteneğine sahip insanlardır. Benzer değerleri her zaman paylaşırlar. Arkadaşlıkları çok doğal bir şekilde gelişir. İki burcu da güçlü isteklere işaret ettiğinden tutkulu bir çift olurlar sayın arkadaşlar.